Talebin fiyat elastikiyeti çok yüksek olan bir üründen bahsediyorsak verginin bu ürüne etkileri nasıl olur bir düşünelim. Örneğimizde ürünümüz bayrak olsun. Çin'de üretilen bayraklar olsun. Bu üründe arz eğrisiyle talep eğrisinin kesiştiği yani denge fiyatının oluştuğu yerde 70 dolar olsun. Bir bayrağın fiyatı 70 dolar. Talep ne kadar olsun? Diyelim ki bu bayraklar için bir yıllık talepte 25.000 adet olsun. 25.000 adet yıllık. Eğer denge fiyatının üzerine bir fiyat oluşursa ne olur? Eğer fiyatlar bu denge fiyatının üzerine yükselirse, alıcılar başka ülkelerde üretilmiş olan bayrakları da satın almayı düşünebilirler. Tayvan'da, Meksika'da veya diğer ülkelerde. Sonuçta bayrağın hangi ülkede üretilmiş olduğu satın alan kişi yani alıcı tarafından fark etmiyor, tüketici tercihini etkilemiyor. Tüm ülkelerde üretilen bayraklar birbirinin tıpatıp aynısı, dolayısıyla birbirlerine ikame edebiliyorlar. Ve bundan dolayı fiyat çok az yükselse dahi talepte çok ciddi düşüş görebiliriz. Eğer Çin'de üretilen bayrakların fiyatı biraz daha düşük olsaydı, alıcılar bu sefer diğer ülkelerde üretilen bayraklar yerine Çin üretimi olanları tercih edeceklerdi. Fiyat daha düşük olsaydı, Çin'de üretilmiş olan bayraklara, Çin malı bayraklara talep yükselecekti. Yani talebin fiyat esnekliği çok yüksek. Neredeyse tam elastik. Evet, örneğimiz neredeyse tam elastik dedik. Eğer talep tam elastik olsaydı, burada yatay bir çizgiyi görecektik. Yatay bir çizgi. Fiyattaki çok küçük bir değişim, miktarda çok yüksek bir değişim yaratıyor. Bu arada kitaplarda yer alan tanımı da vereyim, talebin fiyat esnekliği demek, fiyatta oluşan bir yüzde değişim karşısında talep edilen miktardaki yüzde değişimdir. Eğer talebin tam elastik olduğunu söylüyorsak, bunun anlamı, fiyattaki herhangi bir değişimin talep edilen miktarı sonsuz etkileyeceğidir. Bayrak örneğimize devam edelim. Diyelim ki resmi otoritelerden birisi ülkenin bayraklarının bile Çin'de üretilmesi fikrini hiç beğenmedi ve Çin'de üretilen bayraklar için vergi koymaya karar verdiler. Çin'de üretilen mallar için fiyatın bir yüzdesi olarak vergi koyabilirler veya bayrak başına sabit bir vergi de koyabilirler. Ama biz şimdi bize kolaylık olsun diye birim başına sabit bir vergi koyduklarını düşünelim. Diyelim ki bayrak başına 5 dolar vergi koydular. Diyelim ki üreticinin malı üretmesi, Amerika'ya göndermesi depolama maliyeti 53 dolar civarında. Şimdi bu eğrinin üzerine 5 dolar da vergi için ekleyeceğiz. Bu eğriyi her noktada 5 dolara ekleyerek yukarıya taşıyoruz. Sonuçta bu şekilde bir eğri elde edeceğiz. Bu noktalı olan arz artı vergi. Bu da sadece arz eğrisi. Şimdi biraz düşünelim. Daha önceki denge fiyatımız 70 dolardı. Şimdi denge fiyatımız yine 70 dolar ama miktar çok ciddi derecede düştü. Denge miktarı yaklaşık 18 bin adete düştü. 18 bin adet. Peki bu durumda ne kadarlık bir vergi geliri oluşur? Hesaplayalım. 18 bin adet çarpı 5 dolar. Evet bu kadar vergi hasılatı oluşacak. Ve dikkat edin bu tutar üreticiden çıktı. Başlangıçta üreticinin rantı bu yeşil dikdörtgen artı bu, artı bu kadardı. Şimdi bu alan olmayacak. Devletin vergi müdahalesinden sonra ekonomide kaybedilen rant miktarı burası. Bu alan toplumsal kayıp olarak adlandırılıyor ve bunun tamamı üreticiden çıkacak. Bu erinin yatay olduğunu varsayarsanız aslında bu vergi hasılatı da üreticiden çıkacak. Bu durumda şunu söyleyebiliriz, eğer fiyat elastikiyeti çok yüksek bir maldan bahsediyorsak, getirilecek verginin yükünü üretici üstleniyor. Üreticinin elde ettiği kar, gelen vergiyle düşüyor. Eğer tam elastik talepten bahsediyorsak, tüketici rantı yoktur. Tabii tüketici rantı nedir, onu da açıklayalım. Tüketici rantı, tüketicinin bir mal için ödemeye hazır olduğu fiyatla gerçekte ödediği fiyat arasındaki farktır. Zira talep eğrisi tam elastikse yani yataysa, ödenen fiyatla talep eğrisinin arasında oluşan bir alan olmayacak. Dolayısıyla tüketici rantı yok. Gelen vergi üretici rantını azaltacak.